Merhaba sevgili yengeç burçları Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler 2020'den beridir büyük değişimler içerisindesiniz. Özellikle e, oğlak burcunda meydana gelen etkileşimlerle beraber gerçekten çok zorlandığınız, büyük kadersel döngülerden geçtiğiniz seneleri artık geride bırakıyorsunuz ve 2022 senesi sizin için gerçekten çok şanslı ve çok bereketli olacak. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Eğer dinlemediyseniz mutlaka oynatma listelerinden 2022 burç yorumlarını dinleyin yükselen burcunuza göre. Ayrıca ay düğümleri de biliyorsunuz ki bu yıl itibariyle yer değiştirdi. Buna ilişkin de çekmiş olduğum videoda hem genel etkileri hem de yükselen burçlara ilişkin etkileri uzun uzun anlattım. Dinlemeyenler için o iki videoyu tavsiye ederek başlamak istiyorum. Ocak gündemine ve ayrıca kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa desteklerinizi göstermek adına abone olabilirsiniz. Ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım Ocak ayında siz sevgili yengeç burçlarını neler bekliyor olacak. Öncelikle 2 Ocak tarihinde Merkür Oğlak burcundaki transitini tamamlayıp Kova burcuna geçiyor. Merkürün Kova burcu geçişiyle beraber 8. ev konularında hareketlilikler söz konusu olacak. E nedir bunlar? Ee, özellikle ortaklaşa paralar, eşin maddi durumu, ortaklı gündemler, nafaka, borç, alacak, verecek, toplu paralar, miras gibi konular gündeme gelebilir. 8. ev aynı zamanda krizlerin, ameliyatların ve dönüşümün devidir. Dolayısıyla biraz daha aslında daha büyük olayları düşüneceğiniz, başkalarının meselelerini ve daha büyük meseleleri düşünmeye başlayıp bunlara odaklanacağınız bir süreç ortaya çıkacak sanki Merkür'ün bu transiti boyunca. Yine 2 Ocak tarihinde Olak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay enerjisiyle beraber özellikle ikili ilişkiler alanında bir takım gündemler var, yenilikler var sevgili yengeç burçları. Demek ki bu alanda birçoğunuz yeni bir ilişkiye başlayabilir, evliliğinde yeni bir sürece giriş yapabilir, bir ortaklık kurabilir, bir anlaşma, bir sözleşme yapabilir gibi gündemler söz konusu. Zaten yeni ayın açılarını yeni ay evvelinde detaylı şekilde paylaşıyor olacağım. O yüzden burada çok fazla değinmek istemiyorum. 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle sert bir kontağı var arkadaşlar. Jüpiter ve ay düğümleri arasında bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Biliyorsunuz Aralık 2021 itibariyle Jüpiter balık burcuna geçti. Size de güzel bir açı gönderiyor olacak yıl boyunca. Ancak ee, kuzey ve güney ay düğümlerinin artık yavaş yavaş ikizler ve yayaksını terk etmesiyle oluşacak bir kare görünüm var. Nedir bu? Ee, özellikle siz geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca e, kuzey ay düğümünü 12. evinizde, güney ay düğümünü ise 6. evinizde misafir ettiniz? Burada sağlık, iş hayatı, gündelik rutinler, hayatınızı bir dengeye, bir düzene koymak, e, bunun yanı sıra zaman zaman inzivaya çekilmek. Ruhunuzu artık keşfetmek, içsel dünyanıza yönelmek gibi belki şifa çalışmaları, spiritüel konular gibi gündemler yaşamış olabilirsiniz. Bu alanda biraz içinize dönüp kendinizi keşfetmeniz gerekiyordu sevgili yengeç burçları. Eğer bu ders aldıysanız bu etkileşim size mükafatlarını verecektir. Ancak bu alanda hayatınıza düzene oturtmak veya sağlığınızla alakalı gündemleri yerine getirmek gibi sorumlulukları yerine getirmediyseniz şayet bununla alakalı artık burada bir sorun var ve bunu çözmen gerekiyor. E, boyutunda bir büyüklük söz konusu olacak. Çünkü Jüpiter girdiği alanı büyütür, çoğaltır, abartır. Yani ortada bir problem varsa bunu çok daha abartılı bir şekilde gösterecektir bu etkiyle beraber. Tabii Jüpiter burada Balık burcunda. E, Balık burcunda 9. evinizden bu kare görünümü yapacak. Bu da demek oluyor ki Fikirleriniz, inançlarınız, belki dini görüşleriniz, belki siyasi görüşleriniz, bugüne kadar inandığınız değer yargılarıyla alakalı bir sınav vereceksiniz sevgili yengeç burçlar. Yani inançlarınız gerçekten sizin ruhsal gelişiminize katkı sağlıyor mu? Yoksa gerçekten elle tutulur, gözle görülür, size fayda sağlayan veya gerçekten sizin tekamülünüze hizmet eden bir sistemin içerisinde misiniz? Bu durum size tekrar hatırlatılıyor olacak. Aynı zamanda hukuksal bir Gündem, parasal bir kayıp, paraya ilişkin veya bir boşanma gündemi varsa bununla ilgili de yine kadersel sınavlar karşımıza çıkabilir. Evet, devam ettiğimde 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 10 derece kova burcunda başlayacak bu retro. Özellikle e, ödenmemiş borçlar, geçmişteki konular, kredi alacak, nafaka vesaire gibi gündemlerle ilgili çalışmalar. E, durumlar ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda geçmişteki hak edişleriniz varsa maddi anlamda bilhassa bir yere borç verdiyseniz alamadıysanız bir yerden toplu bir para bekliyorsanız bir davanız varsa bir tazminat hak edişiniz varsa prim hak edişiniz varsa bunlarla ilgili de pozitif gelişmeler yaşayabileceğiniz bir süreç ama ortaklı bir girişime başlamak, büyük bir risk alarak birine borç vermek, bir krediye girmek. Bu gibi alanlarda çok da fazla desteklenmeyeceksiniz. Merküryen konularda artık Merkür Retrosunda çok büyük adımlar atmamaya çalıştığımızı herkes biliyordur diye düşünüyorum. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay burcunuzun 27 derecesinde meydana gelecek sevgili yengeç burçlarım. Burada özellikle dereceye dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü Kasım ayı itibariyle Boğa Burcu'nun 27 derecesinde, Aralık ayında İkizler Burcu'nun 27 derecesinde ve son olarak da Ocak ayında burcunuzun 27 derecesinde bir Dolunay silsilesi yaşadık. Sürekli olarak aynı derecenin vurgulanması burada benzer mesajların olduğunu işaret ediyor bize. Demek ki tamamlanmak üzere olan bir döngünün içerisindeyiz. Bunları da farklı farklı alanlarda 3 aylık bir süreç içerisinde deneyimliyoruz. Öncelikle baktığımızda 11. toplumsal alanda sonrasında 12. biraz daha iç dünyanızda şimdi ise 1. evinizde. Deneyimliyor olacaksınız. Yani 3 aylık döngünün sonunda artık eylemsel enerjiye geçiyor olacaksınız. Sevgili yengeç burçları. E, ve kendinizle alakalı önemli kararlar alıyorsunuz. Hayatınızla alakalı. E, artık bu şekilde devam ediyorum. Ve bunu bırakıyorum gibi net kararlar alıyorsunuz. Tabii venüs retrosu devam ettiği için fiziksel e, değişimlere gitmemeye gayret gösterin. Büyük değişimler içerisinde bulunmamaya çalışın. E, venüs retro süreçlerinde. Bu tarz etkiler desteklenmez biliyorsunuz ki. Ve büyük parasal riskler almamaya çalışın sevgili yengeç burçları 18 Ocak'ta Uranüs Retrosu bitiyor ve Uranüs 10 derece boğa burcunda tekrardan düz seyrine başlıyor olacak. Uranüs Retrosu tabii ki hemen Ocak ayında veya hemen o hafta hissedeceğimiz bir etkileşim olmayabilir. Çünkü bunlar ağır ağır hareket eden jenerasyon gezegenleri. Ee, ve bu alanda bunların düz seyirleri de e, retroları da aslında sürece yayılıyor. Geçtiğimiz 5-6 ay boyunca özellikle kariyer gelirleriniz, hak edişleriniz, terfi, e, yükselme, ünvan değişimi gibi gündemleriniz varsa, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla alakalı konular varsa e, bunlarla ilgili belki zaman zaman çok sıkışmış, çok bunalmış, e, nereye ait olduğunuzu hissedememiş veya hak ettiğiniz karşılığı alamamış hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi ise artık e, retro bitimiyle beraber daha özgür, daha net ve daha kararlı, daha cesur çıkışlarda bulunabileceksiniz. Örneğin e, ünvan değişikliği mi istiyorsunuz, zam mı istiyorsunuz veya arkadaşınıza bir şey mi ifade etmek istiyorsunuz, yeni bir sosyal çevreye girmek mi istiyorsunuz, bir hayalinizi gerçekleştirmek için risk almak mı istiyorsunuz, bunları artık çok daha rahat bir şekilde yapabiliyor olacaksınız. Tabii ki hemen Ocak ayında değil ama bu enerjinin sıkışıklığı en azından geçtiği için rahat edeceğinizi düşünüyorum. Sevgili yengeç burçları. Evet 19 Ocak tarihinde Güneş kova burcu geçişi başlayacak. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber özellikle yine parasal konular, borçlar, ödemeler... Alacak verecek dengesi, e, krizli durumlar, belki baba figürü veya eril figürü, eşle alakalı gündemler e, ön plana çıkabilir. Önümüzdeki bir ay boyunca bu gündemlerle ilgilenmek e, durumunda kalabilirsiniz. 24 Ocak tarihinde Mars'ın yay burcundaki transiti tamamlanıyor ve Mars-Oğlak burcu transiti başlıyor. E, Mars'ın oğlak burcu geçişiyle beraber ikili ilişkiler alanında bir hareketlilik söz konusu olacak. Nedir bu? Bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz. Karşınızdan sizinle bir ilişkiye başlamak isteyen aceleci bir insan olabilir. Bir ortaklık gündemi söz konusu olabilir. Alelacele bir anlaşma, bir sözleşme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Zaman zaman partnerinizin veya ortağınızın sert, dürtüsel çıkışlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazen belki düşmanca tavırlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani muhatap olduğunuz kişilerin çok daha agresif, çok daha dürtüsel, çok daha hareketli ve enerjik olduğu bir süreçten bahsediyoruz. 29 Ocak tarihine geldiğimizde ise ayın sonu itibariyle 11 derece oğlak burcunda Venüs artık retro hareketini tamamlayıp düz başlıyor olacak. Venüs retrosunun bitmesiyle beraber özellikle... Tabi kedi ilişkiler alanında, ortaklıklar ve evlilikler alanında yaşamış olduğunuz o blokajlar, karmik durumlar artık biraz daha yerini sakinliğe, sevgiye, dinginliğe bırakıyor olacak. Bu alanda tabi retro sürecinde bir takım problemleri çözmüş olmanız gerekiyor geçmişe dair. Şimdi ise ilişkinizde, ortaklarınızda veya evliliğinizde daha sevgi dolu, daha ılımlı, daha uyumlu bir enerjiyle. Devam etmeniz yerinde olacaktır. Ve bu tarz hamreleri de bu süreçten sonra başlatıyor olmanız daha uygun olacaktır sevgili yengeç Burçları. Evet Ocak ayına dair gündemler bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, 2021'de yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbildiğe gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Sevgiler.